60 saniyede bilgisayarlar Ruygu TV sunar. Önceden belleğine yüklenmiş bir izlenceye yazılıma göre komut edilerek çok sayıda ve karmaşık mantıksal ve aritmetiksel işlemlerden oluşan birçok işi kısa sürede yapıp sonuçlandırabilen aygıt. Günümüzde bilgisayar kullanımı çok yaygındır. Bilgisayarlar ikiye ayrılır. Masa, üst, masa üstü ve dizüstü bilgisayarlar olur. Diz üstünde bilgisayar, dizüstü bilgisayında çok iyi oyunlar oynayamazsınız. Fakat masa üstünde bu mümkün. Masa üstünde seyahat yapamazsanız diz üstünde bu mümkün. Bilgisayar genellikle iki yer olarak kullanılıyor. Biri oyun için, biri ise iş için. Evet arkadaşlar, ee, diz üstünde ee, seyahat ve yani dün günlük kullanımlar için kullanabilirsiniz. Ama masaüstü daha çok böyle iyi kullanımlar içindir. Ee, video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.